Dönmüyor şu anki Gerçi hani yeni bir tane şu anki çıkardım oradan arkadan bir tane onu aldım ama bunda da işte logosu var diye Mouse'u en sağa çevirdiğim zaman orada logo olduğu için biraz sorun yaşıyorum ama bakalım abone ol abone enerjileriniz niye bozuk ya aslında genel benim kimseye böyle bir şey olmuyor genel ama o arkadaş ben bir defa Faceste girdiğim zaman e, Facesteki lobby'de benim aklıma saçma sapan konuşmalar sergiledi, saygısızlık yaptı baya. O yüzden onunla daha herhangi bir yani konuşma gibi bir şey düşünmüyorum yani onla. Hatta aksine ettim yani baya. Bakalım orada. Ay bakalım kapımız var ama bırak tabi kapıyı bakalım ama nasıl